Polatlı Haber Ajansı Polatlı'nın nabzını tutmaya devam ediyor. Mazot zam, benzine zam, gazla zam. Polatlı'da olan biten ne varsa son dakika haberleri POA Haber'de sizlerle POA Haber'i takip edin. Alın vatandaş nerede? Lafa geldim herkes papağan gibi konuşuyor. Da ucuz. Berbat. Vatandaş beş kucu peşine düşmüyor. Nasıl ucuz alacağım da onun hesabını yapıyor. Mazot zam, benzine zam, gazla zam. Doğal gazazam, alın vatandaşlar lafa geldim herkes papan gibi konuşuyor, icra sesini konuşmuyor vatan, ne kimle konuşuyor, hani nerede, hanı kim konuşuyor, vatandaşa tut mikrofonu kaçıyor, korkudan kaçıyor, hallerde hani nerede, kim nerede, işler duruyor ha, bedava mar satıyor bak, hanı satılıyor, e, hayat tükenmiş kardeşim, ekonomi batmış, memleket batmış, neyini konuşayım? Da nerede adam bir bir kilometre kırk bir kilometre kırk kilometre yap geçiyor el koşuşar çalacam diye. Han nerede vatandaşların gücü? Vatandaş zamlar konuşmıyor, korkuda ses çıkarmıyor. Kimle konuşuyor? Hani konuşanın adı var mı ne Yok. Hani vatandaşlar mikroförü korkudan konuşamıyor. Gel teyze konuşsana niye konuşmuyorsunuz? Lafa geldin baban gibisiniz gel konuş. konuş. Gel teyzem Tut, teyzem konuş. gel. Sonra. ülkede ekonomi kriz var mı var hem de çok 1 kilosuyla 12 lira oğlum peki AK Parti oy vereceğiz mi vermeyeceğim Hiç Hiç AK yok Parti yok. canımızı yaktı ya daha ne vereceğiz Ay, AK Parti'ye Parti, oy yok, oy oy ne oy vereceğim AK Parti'ye anamızı alattı. kömürücü makarlacıyla onu söyle memleket batar vallahi siz AK Parti oy verecek Siz? siz... veriyordum ama vermiyorum siz hangi AK Parti oy verecek misiniz bu haber? kimi AK Parti'ye Parti. vermeyeceğim ablacım siz verecek misiniz? A belli değil.